Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar aralık 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili akrep burçları gerçekten sizin için oldukça kritik bir yılı geride bırakıyorsunuz. Yavaş yavaş kırıntılar kalacak olsa da aslında zoru bitti, kolay kaldı diyebiliriz. Geçtiğimiz yıl boyunca güney ademi burcunuzdaydı. Ee, tabii ikili ilişkiler alanında, ortaklıklar alanında, evlilikler alanında hayli zorlandınız e, diyebiliriz. Aynı zamanda Satürn 4. evinizden geçerken aile konuları, kökten bir iyileşmek, sanki hayata sıfırdan başlamak gibi temalarla yüzleşmek durumunda kaldınız. 2023'e sağ salim girebildiğinize göre hepinizi tebrik ediyorum sevgili akrep burçları. Özellikle 2022 senesinde neler yaşadınız yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Tabi birçoğunuzun ilişkileri bitmiş olabilir ama ilişkide kalanların da bir bakıma kadersel bir takım sınavları vardı. Yani ilişkiyi sürdürebilmek ve ilişki içerisinde var olabilmek gibi sınavlar veren akrep burçları vardı. O yüzden yorumlarınızı lütfen paylaşın. Özellikle siz sevgili akrep burçlarının bu yıl yaşadıklarını gerçekten merak ediyorum. E, çoğunu, hepsini okuyorum. Bir da cevap veriyorum. Tabii ki cevap verebileceklerim olduğu takdirde. E, 2022 senesini değerlendirdiğimiz bir video serisi gelsin mi? Vakit bulursak buna dair de yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Artık e, yavaş yavaş koca bir yılı tamamladık. 2023'e hazırlanıyoruz. Zaten 2023 yorumları e, videoda pardon kanalda mevcut oynatma listelerinden bulabilirsiniz eğer hala dinlemediyseniz veya yeni karşılaştıysak e, bu hatırlatmaları yapmak istedim. Bu arada e, kanala abone olmadan izleyen arkadaşlar varsa alma verme dengesini sağlamak adına abone olabilirler, yorum bırakabilirler, videoyu beğenebilirler. Yine aşağıda teşekkürler butonundan veya katıl butonundan kanala destek olmak isteyen arkadaşlar desteklerini sunabilirler. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum ve hemen Aralık ayı yorumlarına geçiyorum. 1 Aralık tarihinde Venüs-Mars karşıtlığı var biliyorsunuz. Ee, klasik yönetici gezegeniniz Mars uzunca bir süredir İkizler Burcu'nda ve geçtiğimiz aylarda retro pozisyona başladı. Tabi bu biraz bizleri zorladı. Siz bu etkiyi 8. ev konularında yaşıyorsunuz. Ee, ortaklaşa değerler, aileden gelen paralar, eşin parası bununla beraber tabii ki ekstra kaynaklar çalışmadan kazanmış olduğunuz paralar noktasına sanki böyle bir karmik döngü içerisine girdiniz. Tabii venüs de yay burcunda artık e, mali anlamda biraz daha iyileşmeye başladığınızı söyleyebiliriz. Eğer bir takım mali krizler yaşadıysanız yani kazançlarınız artacak. Ama eş zamanlı olarak borçlarınız yani geçmişte gözlerde ettiğiniz ötelediğiniz borçlar olabilir. Verilen sözler olabilir. E, büyük büyük destekler olabilir. İşte bunlara dair biraz ayağınızı yorganınıza göre uzatmadıysanız bu yüzleşmeler yaşanabilir Aralık ayının başlangıcında. Dikkatli olmanızı tavsiye ederim özellikle mali konularda. Devam ediyorum 2 Aralık tarihinde. Merkür-Neptün karemiz var. Merkür 22 derece yay burcunda. Neptün 22 derece balık burcunda. Bu dereceleri e, iyi e, benimsemekte fayda var. Çünkü ayın büyük bir bölümünde yine aynı dereceler tetikleniyor. Yani özellikle yükselen dereceniz bu civarda ise veya bu bahsetmiş olduğum derecelerde. Bir takım gezegenleriniz varsa işte bunlar bu ayın ilk yarısında yoğun bir şekilde tetiklenecek sevgili akrepler. Şimdi Merkür-Neptün karesi Merkür yan konularda belirsizliği işaret ediyor. Nedir? Ee, verilen sözler, yapılan konuşmalar, imzalar, taahhütler. Yakın çevre ilişkileri, zihnimizin bulanıklığı, düşüncelerimizin karışıklığı gibi etkileşimler. Siz bu etkiyi nerede yaşıyorsunuz? 5. eviniz ve 2. eviniz. Özellikle şunu belirtmekte fayda var. Yani riskli yatırımlar yapıyorsanız, yani ben bir koyarım, 10 alırım, işte benim şansım yaver gider. Evet, Jüpiter Neptün orada belki size bir dönem para kazandırmış olabilir ama şu anda parayla alakalı riskler almak için hiç uygun bir süreç değil. E, i̇kinci olarak nedir? Aşk hayatınız, belki çocuklarınız, belki kendi kendinize yetebiliyor olmakla alakalı. E, bazen depresif bir moda girebilirsiniz. Yani yetersiz hissedebilirsiniz kendinizi. Ama bunlar aslında yanılsamalar. Çünkü Neptün e, özellikle Aralık ayının ilk 10 gününde ciddi anlamda yanılsamalar yaşatacak. Parasal konularda, lüks harcamalar noktasında lütfen ekstra hassas solun. Nasıl olsa öderim, nasıl olsa elime bir miktar para geçti, nasıl olsa kaynaklarım arttı diye düşünmeyin. Çünkü orantısızlık durumu ve Neptün'ün bu konuyu bir çarşafla örtmesi gibi bir durum söz konusu. E sonra o perde kalktığı zaman işlerin rengi baya değişebilir. Zaten parasal anlamda ciddi sınavlar verdiniz. Bir yenisinin daha eklenmesini istemezsiniz diye düşünüyorum. 4 Aralık'ta da Venüs Neptün'ün karesi var. Yine 22 derece yay ve balık burcunda. Yani burada aslında konu bir aşksa, konu çocuklarsa, konu yatırımlar ve paraysa e, aşırı iyimserlik aşırı pozitiflik, e, hallederimcilik sizin işinize çok yaramayacaktır. E, Tabi bunun yanı sıra hani beceriksiz hissetmek, değersiz hissetmek, yetersiz hissetmek de size ayrı bir handikaba sürükleyecektir. Yani burada hissettiğiniz veya düşündüğünüz şeylerin aslında çok da gerçekle ilişkisi yok. Çok da e, yere sağlam oturtabileceğimiz doneler değil e, açıkçası. Bunları bilmekte fayda olacaktır. 6 Aralık tarihine geldiğimizde Merkür-Jüpiter karesi var. 29 derece balık, 29 derece yay burcunda Özellikle 29 derece analitik bir derecedir. Demek ki kapatıp tamamlanması, bitirilmesi artık oradan çıkılması gereken bir konu var. Parasal konular, yatırımlar. Yani özellikle tabii bu dönemde ekonominin e, bu belirsiz hali birçok yatırım aracını da beraberinde getirdi. Bunu da en çok kullanan burçlardan birisi yükselen akrepler biliyorum. Burada özellikle bu yatırım size uzun zamandır içinde olduğunuz bir yatırım varsa, hani ben nasıl olsa buradan çıkarım, nasıl olsa buradan yükselirim gibi düşünüyorsanız tabii ki asla bir yatırım tavsiyesi değil ama... Ee, bu e, verilere dayanarak konuşuyorum. Demek ki artık oradan alamayacaksınız, oradan kazanamayacaksınız. Hani fazla da ısrarcı olmanın anlamı yok. Bu bir aşk ilişkisi ise, size kendinizi sürekli değersiz ve yetersiz hissettiriyorsa, o ilişkide ısrarla kalmanın da bir anlamı yoktur. Veya e, çocukla alakalı bir sorununuz vardır. Yine bunun üstüne üstüne gitmenin bir anlamı yok. Yani bir şeyler artık kapatmanız gerekiyor. Evet sizi mutlu ediyor, evet size zevk veriyor ama... Artık size hizmet etmiyor. Yani bu konu e, bir hobiniz de olabilir. Bir sanatsal faaliyetiniz de olabilir. E, bir proje üzerinde uzun zamanlar çalışıyorsunuzdur örneğin. Ama hani yeterli e, etkileşim ulaşamamıştır gibi. Ya Tabii örnekler çoğaltılabilir ama aklıma gelen örnekler bunlar arkadaşlar. Detaylı yorumları zaten danışmanlıklarda aktarıyoruz. Evet. E, <gülüyor> Devam ettiğimde. 8 Aralık tarihinde İkizler Burcu'nda bir dolunay var. Önemli sizin için. 16 derece İkizler Burcu'nda meydana geliyor. 8. ayınızda bakın parasal konular ve başkalarının parası bu ayın temel gündemi. Yani eşin, ailenin, miras konuları, hak edişler, krediler, tazminatlar, alacaklar ve borçlar. Bunlarla ilişkili konular oldukça etkin bir şekilde çalışıyor bu ay. Burada bu e, Dolunay'ın Mars'la, Retro Mars'la kavuşumda olduğunu görüyoruz. Yani geçmişten gelen bir konunun tekrar karşınıza çıkması gibi bir durum söz konusu. Şimdi burada geçmişteki borçlar olabilir. Tabii ki aşırı harcamalar olabilir veya aile içi bir kriz meselesi olabilir. Gelir gider dengesizliği olabilir. Bunlarla alakalı belki de artık o borcu kapatmanız gerekiyor. Belki artık o tazminatı alacaksınız. Bu arada tabii Retro Mars olduğu için hani kimimiz ee, gerçekten çok çalışıp emek göstermişizdir ama primimizi promosyonumuzu alamamışızdır. İşte o hak ediş gelir. Yani pozitif yönde de çalışabilir. Kimimiz de ee, borcumuz harcımız olmasına rağmen lüks tüketime kaçmışızdır. Ee, saçma sapan yatırımlar yapmışızdır. Borçlara girmişizdir. İşte bu o borçlar da karşımıza çıkabilir. Yani e, tamamen Mars'ın düz seyrindeki e, adımlara göre e, geri dönüş olacak. Ve bir, bir takım konuları netleştirecek bir dolunay olacak. Esasında tabi e, ufak bir kriz de çıkabilir çünkü Güneş Mars karşı karşıya iki eğril enerji Bazı tartışmaları veya krizleri de beraberinde getirebilir Duygusal anlamda yoğun ve dürtüsel hissedeceğimiz için Kendi korkularımız, kaygılarımız, sırlarımız, içimizde o bastırdığımız duygu her neyse Bunun da artık böyle ay yuka çıkması sürecini tetikleyecektir Evet yavaş yavaş gezegenlerde Oğlak Burcu'na doğru ilerliyor 7 Aralıkta Merkür, 10 Aralıkta Venüs Oğlak Burcu'na geçiyor Burada gündemimiz biraz daha parasal konulardan, iletişim, yakın çevre, belki kısa seyahatler, biraz daha sohbet ve diyaloglar halinde ilerleyecektir. Önemli görüşmeler, anlaşmalar adına da tabii ki etkili olabilen bir görünüm çalışmaya başlayacak yavaş yavaş. 14 Aralık'a ilerlediğimizde Güneş, Neptün karesi var. Yine 22 derece ya, 22 derece balık Burcuna, yani aslında Aralık ayının başlangıcından beri e, devam eden bir süreç. Merkür, Venüs ve akabinde Güneş'le. Tabii Güneş'le bu etkileşim yaşanması, belki Aralık ayının ilk 15 gününde bunu tam olarak göremediysek, ortaya çıkmadıysa bu belirsizlik, bu e, netleşememe hali e, hakimiyet kurduysa artık bir e, durumun gözler önüne çıkması, ortaya serilmesi gibi bir durumda e, ortaya çıkacak açıkçası bakıldığı zaman e, gözlemlendiği kadarıyla. 18 Aralık tarihinde Merkür Uranüs üçgeni var. Çok keyifli bir etkileşim. Merkür 15 derece oğlak burcunda. Uranüs 15 derece boğa burcunda. Ve 7. eviniz, 3. eviniz. Çok güzel ortaklıklar. Eşinizle alakalı çok güzel haberler alabilirsiniz. Hatta belki birçok akrep burcu evlilik teklifi dahi alabilir. Ortaklık teklifi alabilir. E, partnerinizin hayatında çok güzel bir gelişme olabilir. E, onun haberini alabilirsiniz. Onun müjdesini alabilirsiniz. Aniden gelişen bir durumdur. Belki çoğunuz araç satın alabilir. Veya uzun zamandır aracını satmak istiyorsa aracını satabilir. Yani e, ya da eşinizden gelen bir seyahat teklifi olabilir, mümkündür. Yeni bir eğitim, yeni bir bilgi sizi mutlu edecek ama şaşırtacak bir gelişme e, oldukça mümkün gibi gözüküyor bu etkileşimlerle birlikte. 20 Aralık tarihine geldiğimizde ise 2023'ün gündemini belirleyecek olan Jüpiter transiti. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl Jüpiter balık burcundaydı ve e, bahar aylarında ufaktan bir koç burcuna doğru ilerledi ama sonra retrolarla beraber tekrar balık burcuna dönmüştü. Artık 20 Aralık tarihinde tam manasıyla koç burcuna ilerleyecek. Özellikle 2023'ün ilk 6 ayında e, sizin 6. evinizde sevgili akrepler. İş hayatıyla alakalı sorunlarınız artık son buluyor. Hatta birden fazla işte çalışabilirsiniz. Günlük koşturmacanız ne kadar yoğun olsa da siz bu durumdan oldukça memnun olabilirsiniz. Sağlıkla alakalı çok güzel bir sürece giriyorsunuz. Sadece aşırı yemek, aşırılıklardan kaçındığınız takdirde gerçekten günlük hayatın böyle keyifle akacağı bir süreci yaşamaya başlayacaksınız birçok akrep burcunun maddi sıkıntıları, iş sıkıntıları vardı. Artık bunlar Jüpiter'in 6. evize geçmesiyle beraber rahatlıkla hallolacak ve sizin de bakış açınız çok daha genişleyecek gibi gözüküyor. Bakalım neler olacak? Yorumlarda yazarsınız. 22 Aralık'ta Güneş Oğlak burcuna geçiyor ve hemen 22 Aralık'ta aynı zamanda Güneş Jüpiter karesi var. Tabii bu, bu biraz aşırı kendine güven veya işte bir şey yaparım, hallederim noktasında hani ee, delice cesareti diyebiliriz. Nedir işte bir teklif gelir hemen atlayabilirsiniz işte bir karar alıp hemen bir şeyler yapmak isteyebilirsiniz çünkü bazı şanslar artık size gelmeye başlıyor uzun yıllarında bekleyişi var hemen atlamak isteyebilirsiniz ama aşırı özgüven veya aşırılıklardan da kaçınmanız gerekiyor açıkçası burada e, hani yapabileceğiniz kadarın üstünü almaya çalışın diyebilirim açıkçası çünkü e, aşırı bir özgüven e, veya işte bazen kibir açısıdır aslında bu etkileşim dikkatli olmakta fayda var. Venüs, Uranüs üçgenine de baktığımız zaman aslında dediğim gibi çok güzel bir haber, teklif, eşlerle alakalı bir gelişme, bir ortaklık girişimi gibi gündemlerde aktif halde çalışıyor. 23 Aralık'ta Oğlak Burcu'nun bir derecesinde bir yeni ay var. Bu yeni ay tabii bir derecede meydana gelmesi için, gelmesi açısından önemli. Ve yeni ay haritasına baktığımız zaman MC ile kavuşumda olduğunu görüyoruz. Demek ki birçoğumuzun önündeki süreç gelecekle alakalı kararları bu yeni ayla beraber etkilenecek. Jüpiter'den de karesi var. Aynı zamanda Vertex ve Serest'in de kareleri var. Üçüncü evinizde meydana geliyor. Bu haber neyse, bu karar neyse, bu gündem hani böyle hani bir bomba etkisi yaratan haber, gündem, karar veya işte hızlı hareket edilmesi gereken konu her neyse. Belki de çok daha detaylarını araştıramadan girmek zorunda kalacaksınız. Çünkü Vertex de işin içinde olduğu için biraz kadersel etkiler çalıştırıyor. Burada özellikle... Hani hayatımın şansı diyebileceğiniz bir şey olabilir veya işte bunu da kaçırırsam işte kendime artık bir daha inanmam diyebilirsiniz veya işte ben bunu yaparım ben bunun üstünden kalkabilirim diyebilirsiniz tam tersi de çalışabilir aşırı yetersizlik ve özgüvensizlik de çalışabilir ama sanki bir şekilde bu başlangıca doğru itileceksiniz seni biraz potansiyelinizi zorlamanız gerekecek gibi de gözüküyor. Evet, ayın sonuna geldiğimizde ise 29 Aralık tarihinde Merkür Retrosu başlıyor. Merkür 24 derece oğlak burcunda retro harekete başlayacak. Burada tabii e, bu retro hareketle beraber 3. ev konularında özellikle e, aldığınız bu karar, belki imzaladığınız bu sözleşme veya çevrenizle alakalı, yakınlarınızla alakalı bu gündem. E, bu hızlı adımlar her neyse biraz durağan enerjiye geçip ne yaptık, ne yapıyoruz, nasıl ilerliyoruz gibi bir e, değerlendirme süreci aktif olacaktır. Daha ziyadesiyle 2023'ün ilk ayında. Farkındaysanız 2023'e e, 2022'nin kırıntılarıyla giriyoruz. Çünkü hem Mars retro hem Merkür retro. E, dolayısıyla bu iki kişisel gezegen hayatımızda önemli bir yere sahip olduğu için yapıyoruz. E, 2023'e girdiğimizde tam da 2023 gibi hissedemeyebiliriz yani yeni bir yıla girmiş gibi. Ama Mart ayı itibariyle tabii bize bunu hissettirecek etkileşimler olacak gökyüzünde. Özellikle yıllık yorumlarda bahsettim. Lütfen oynatma listelerinden dinleyin eğer dinlemediyseniz. Anlatmak istediklerim bunlardı. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın lütfen. 2023'ten beklentilerinizi de güzel, olumlamalarınızı da aşağıda e, bence sabitleyebilirsiniz. Yıl sonunda da güzel bir an olacaktır arkadaşlar. Sizden itibaren bunu e, akıl ettim nedense diğer burçlarda aklıma gelmemişti. Demek ki bir nedeni var diye düşünüyorum. Bence etkili olacaktır. Danışmanlık ve iletişim için Instagram opikusastroloji hesabı veya opikusastroloji.gmail.com adresine Mesaj göndererek bana ulaşabilirsiniz. Mutlu seneler şimdiden güzel bir ay olsun. Hoşçakalın.